Evet, sadece 3 ile 32'yi çarpalım. Bu işlemi birden fazla yöntemle yapabiliriz, bir dolu bir dolu yolu var bu işlemi yapmanın. Öncelikle bu ifadeyi başka bir şekilde yazarak başlayacağım. Bu göstereceğim çarpma işlemini yapmanın sadece bir yolu. Şimdi başlayalım. Büyük olan sayıyı üste yazıyoruz. 32'yi buraya yazalım arkadaşlar. Ve küçük sayıyı da altına yazıyoruz. Yalnız basamakların alt alta gelmesine dikkat etmeniz lazım, bu önemli. Küçük sayı 3, ve sadece tek basamaklı bir sayı, onun için 3'ü buraya birler basamağına yazıyorum. Tabii çarpma işaretini unutmayalım. Bunu 32 çarpı 3 olarak okuyabilirsiniz. Biliyoruz ki, 32 çarpı 3 ile 3 çarpı 32 aynı sonucu verecek. Yani sayıları yazdığımız sıranın önemi yok. Şimdi işleme başlayalım. Tekrarlamam gerekiyor. Bu çarpma işlemini yapmanın sadece bir yolu. Başka yöntemler de var. İşlemi yaparken bir yandan da bu yolun, bu metodun neden, nasıl işe yaradığını da düşünmenizi istiyorum. 3 ile başlayacağız. Ve 3'ü sırayla yukarıdaki sayının bütün basamaklarıyla çarpacağız. 3 kere 2. 3 kere 2'yi hesaplayalım. Çarpım tablosundan umarım hatırladığınız gibi 3 kere 2, 6 eder. 6'yı buraya yazalım. Şimdi de 3 kere 3'ün sonucunu bulmamız gerekiyor. 3 kere 3'ün de 9 olduğunu biliyoruz, değil mi? Çarpım tablosundan umarım biliyoruz. 3 onlar basamağında olduğu için, bu işlemin sonucu olan 9'u da onlar basamağına yazmamız gerekiyor. Ve buraya yazalım. 9'u da... Ve bitti. 32 çarpı 3 işleminin sonucu 96'ymış. Şimdi bu yolun nasıl, neden işe yaradığını düşünmenizi istiyorum. Hatta size biraz ipucu da vereyim. 3 kere 32, aslında 3 çarpı 30 artı 3 çarpı 2 eşit. Öyle değil mi? Burada yaptığımız işleme bakarsak aslında aynı şekilde ilerlediğimizi görebiliriz. 3 kere 2, 6 eder. 3 kere 30 da 90 eder. Ve bunları birbirine eklersek, 90 artı 6, 96 eder. Bu kadar basit.